Ben Anıl Şahin, 22 yaşındayım. Genelde kendimi savunma sanayi araştırması olarak tanımlıyorum. Uzman olarak tanımlamıyorum çünkü uzmanlık sadece Türkiye'de savunma sanayi başkanlığı personellerine verilen bir ünvan. Savunmasanayistr.com adlı savunma haber platformunun genel yayın yönetmeliyim. Henüz bir mezuniyetim yok, daha doğrusu hala deneme aşamasındayım. Şu ana kadar 4 farklı üniversitede eğitim gördüm. İşte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yazılım bölümünde okudum. Gazi Üniversitesi'nde iktisadi ve İdari bilimlerde okudum. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyorum. Savunma sanayi ile ilgilendiğiniz için ve profesyonel olarak ilgilendiğiniz için hem de genç yaştan itibaren ilgilenmeye başladığınız için maalesef üniversite eğitiminiz böyle çalkantılı gitti biraz diyebilirim. Çünkü örgün eğitime gerçekten vakit ayıramıyorsunuz. Yani Sizin sınav gününüzde bir tatbikat olabiliyor, bir fuar olabiliyor, bir basın toplantısı olabiliyor ve siz oraya gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu sebepten ötürü eğitim hayatı biraz çalkantılı gitti ve hala da öyle gidiyor diyebilirim. Bu işin başlangıcı aslında çok komik oluyor. Her türkkenci lisede karne günü internet kafeye gider sınıf arkadaşlarıyla birlikte ve bir tane oyun oynar. O da Counter Strike olur genelde. E, çok kişi bilir işte silahlı bir oyun. Lise 3'teyken yine bir gün internet kafesine gittik ve benim okulda şey silah sistemlerine çok ilgili olduğum bütün arkadaşlarım bilirdi. Hatta sınıfta değil yani bütün okul bilirdi ve bir tartışma konusu olduğu zaman da silahlarla ilgili bana sorarlardı genellikle. Bir gün işte internet kafeye gittik. Yine e, Counter Strike'taki bir silah hakkında arkadaşlarımız işte tartışma kuruyorlar. Tartışmaya dahil oldum. Sonra bir tanesi şey önerdi. Ya sen dedi neden işte bir tane Facebook sayfası kurmuyorsun oyun üzerine vesaire bir teklifte bulundu. Benim de aklıma yattı aslında. Ondan sonra bir Facebook sayfası kurdum ama oyun üzerine değil. O zaman daha yeni yeni tanıştığım savunma sanayi kavramı üzerine bir Facebook sayfası kurdum. Bunun da temel sebebi şuydu, ben çocukluğumdan beri çok gittiğim miktarda savunma sanayi sayfasını takip ediyordum. İşte tanklara, savaş uçaklarına, helikopterlere, gemilere, savaş gemilerine büyük ilgim vardı. Ama artık oradaki bilgiler yetmiyordu ve çok hatalı bilgi vardı. Hatalı bilgiydi. siz düzeltemiyorsunuz. Çünkü onu paylaşan oranın admini farklı birisi. Ona ulaşmanız milyonlarca kişilik bir sayfa olduğunu düşündüğümüz zaman imkansız. O yüzden ben dedim ki bari kendi sayfamı kurayım, kendi bildiğim doğrularla da paylaşım yapayım dedim. Ve bu temel üzerine aslında 14 yaşımda Facebook sayfasını kurduk. Türk Savunma Sanayi ve Silah Teknolojileri idi. Hatta iki gün önceye kadar da aynı isimdeydi. Değiştiremiyorduk ismini Facebook'ta değiştirdik. Türk Savunma Sanayi ve Silah Teknolojileri sayfası bugün savunmasanayi.com eylenen yolun başlangıcı oldu. Aslında ilk etapta işte okulda yine işte havacılıkla ilgili olan bir arkadaşım ekibe dahil oldu ama çok uzun kalmadı. Ondan sonra biz aslında Facebook'ta yola çıkmıştık. Bunun Twitter sayfası, işte LinkedIn sayfası açıldı. İkinci olarak Twitter açıldı aslında. Şimdi Facebook'ta biz aslında çok ciddi bir kitleye ulaştık çok kısa bir süre içerisinde. E, 200 bine vardı. E, o esnada da e, epey işte orada da arkadaş edinmiş oldum kendi yaş grubumda Çünkü evet yaşım genç ama savunma sanayi sektörüne ilgi duyan bir genç ben değilim. Türkiye'de çok ciddi miktarda e, genç arkadaşlar bugün de e, o zaman benim de olan arkadaşlar şu anda ilgi duyuyorlar. Ve onlar sayfaya dahil oldular. İşte mesajlaşmaya başladık. E, aramızın iyi olduğu arkadaşları ekibin, daha doğrusu sayfanın e, admin kadrosuna dahil ettik. Böyle böyle büyüdü ekip. Aslında bir ekip kıvamına geldik diyeyim. Büyüdü demeyeyim de çünkü başlangıçta bir ekip yoktu. Şimdi Facebook sayfası 3-4 sene böyle devam etti. Ama e, benim hep hayalim bir web sitesi kurmak ve orada işte habercilik yapmak ve bir forum sayfası açmaktı. Çünkü aynı sıkıntı orada da var. Türkiye'de Savunma Sanayi alanında forumlar çok ünlüydü o zaman ama hiçbirisinin beğendiğim bir gidişatı, yönetimi yoktu. E, kendi forumumu oluşturmak istedim. E, bu sebepten ötürü de bir web sitesi kurmak gerekiyordu. Ama web sitesi de e, kurulması çok basit bir şey değil. Çünkü yazılım bilginizin olması gerekiyor. E, orada lisedeki beden öğ öğretmenimin e, oğlu e, yazılımcıydı. E, profesyonel olarak bunu yapıyordu. İlk web sitemi e, o kurdu, Murat abi. Oradan sonra biraz daha profesyonelleşmeye geçti. Çünkü iş e, sosyal medya hesaplarınıza, YouTube hariç, reklam almanız çok kolay olmuyor. Ama bir web siteniz olduğu zaman, savunma sanayi sektörü için konuşuyorum ve o web sitesi çok ciddi şekilde tıklanma yani görüntülenme almaya başladığı zaman e, sivriliyorsunuz. Çünkü benim girişim çok amatör ama bu sektör çok ciddi bir sektör. Çünkü sonuç olarak ...savunma ve e, havacılık dediğimiz sektör, yani savaşların gidişatını değiştiren sektör, bu sektör. E, oradan sonra web sitesinde habercilik yapmaya başladık. Bu esnada diğer e, sosyal medya ekantörünü da aktif hale getirdik. Yani koyduğumuz haberler de oldukça geniş kitlelere ulaştı. Ve aslında tamamen açık kaynak haberciliği yapıyorduk. Yani herkesin ulaşabileceği bilgiler bunlar ama... ...biz biraz daha üzerine yoğunlaşıp bütünsel bir içerik haline getirdiğimiz için... Ve web sitesi de ilgi çekmeye başladı e, 2018 yılında. E, o yılda ben aynı zamanda üniversite tercihlerimi yapacaktım. E, aslında fena bir puan almamıştım. Ankara hariç her yerde istediğim bölümü okuyabilecek bir puanım vardı ama ben Ankara olması için çok da istemediğim bir bölüme geçiş yaptım. E, Ankara'nın olmasının sebebi şu, Türkiye'de savunma havacılık sektörü tamamen Ankara merkezdi. E, farklı birkaç lokasyonda da evet şirketlerimiz var ama %80'i Ankara'da. Aslında iyi de yaptım diyebilirim. yani Eğitim hayatım açısından kötü bir tercih olsa da iş hayatı açısından güzel bir tercih oldum. Firmalardan oldukça fazla kişiyle tanıştım. Savunma sanayi, başkanlığı ki, savunma sanayi Başkanlığı'ndaki kişiler aslında benim daha çok dönüm noktam oldu diyebilirim. Çünkü bu savunma sanayi firmaların hepsinin benim muhatap olduğum yerler kurumsal iletişim birimleri ve hepsinin beyni Savunma Sanayi Başkanlığı. Savunma Sanayi Başkanı'nın basın ve halkla ilişkiler müşavirliği. Ben 2018 yılında o birimle tanıştım ve bu sayede daha kontrollü içerikler üretmeye başladık. Daha açık kaynağında daha açık kaynağı bilgiler üretmeye başladık. Paylaşılmaması gereken şeyleri paylaşmamaya başladık. Veya bir aslında işte emniyet kemerimiz oldu. Bir şey paylaşmadan önce danışabildik. Ardından firmalarla geliştirdiğim iki ilişkiler işte haberlere katkı sağladı. Sonra bir gün biz size banner vermek istiyoruz diye bir mesaj geldi bize. E, 2018 yılında, 18 yaşında ve Banner'ın ne olduğunu bilmiyorum çünkü bu sektörü hani alaylı dediğimiz yoldan gelmiş olduğum için e, bilmiyorum. E, tamam yani tabii yaparız diye bir cevap verdikten sonra Banner'ın ne olduğunu araştırdım ve e, web sitesine konulan e, reklamlara Banner dendiğini öğrendim. Banner tasarımı geldi, web sitesine ekledik ama fatura kesmemiz gerekiyor ve e, fatura kesmek için de bir şirketinizin olması lazım veya işte bir şahıs firmanınızın olması lazım. Ben o zaman okuyorum, KYK'nın yurdunda kalıyorum, devletten burs alıyorum ve kurmaya kalktığınız zaman hem kurmak zor, onun bir mali gideri var, hem de kurduğunuz zaman bursunuz kesiliyor veya işte yurttaki haklarınızdan, elinizden gidebiliyor. Kurdum, bursun kesildi, okulda aslında bırakmak zorunda kaldım. Zaten çok istediğim bir bölüm değildi, yeniden sınava girerim diye düşündüm. profesyonelliği aslında bir nemzi olsun, hani çok kurumsal olmasa da bu şekilde geçiş yapmış oldum. Yani i̇çerik üretimi alanında bir eğitimim yok ee, ama şöyle de bir durum var. 9 yaşından itibaren Facebook kullanan bir isim. Yani aslında sosyal medyanın içine doğmuş bir neslin üyesiyim. Amatörce de olsa çok da e, aşırı amatörlüğü göstermeden bugüne kadar getirebildiğimi düşünüyorum. Ama şu anda biraz daha tabii olgunlaştıktan sonra yerli yabancı çeşitli medya organlarında e, çeşitli eğitimler aldım. Makale ve haber içeriklerini sürekli üretiyorduk ama video çok daha emek isteyen, bir alan. Ee, biz aslında şu ana kadar çok video üretmiyorduk. Şu anda da denemeler yapıyoruz veya yaptığımız röportajları, söyleşileri, video olanlarını YouTube hesabımıza koyuyoruz. Ama biraz daha hani yoğunlaştırmayı şu sıralar çalışıyoruz. Çünkü video çekimi prodüksiyon gerektirdiği için maliyeti de olan bir alan. Yani bugün şu anda Türkiye şartlarında bir video içeriği yapmak için işte iki kameraman, bir ışıkçı, bir tane hadi sesçiniz kameranız olsun dediğiniz zaman ortaya en azı işte 5-6 bin TL'lik bir gider geliyor. O zamanki Anıl için bunlar çok ciddi e, rakamlar olduğu için çok girişmedim. Şu, şu sıralar daha çok üzerine düşüyoruz. Video ekibimiz yok. E, video ekipmanlarımız var. E, ekipten arkadaşlarımızda bazı çekimleri yapabiliyoruz kendimiz ama profesyonel bir çekim gerektiriyorsa genelde dışarıdan hizmet alıyoruz veya çekim yapacağımız firma e, prodüksiyon ekibi yetittiriyor. E, Ekipteki arkadaşlarım da benim gibi öğrenciydi. Zaman zaman profesyonel işte hizmet aldığımız arkadaşlarımız da oldu ama şu anda 7 kişilik bir ekibimiz var. Hepsi öğrenci. İşte İTÜ'de uçak mühendisi olan arkadaşımız var. Bu sene üniversite tercihi yapan daha küçük arkadaşlarımız var. Elektronik, elektronik mühendisliği okuyan arkadaşlarımız var. Yine öğrencilerden oluşan bir ekibimiz var. Ancak yavaş yavaş profesyonelliğe daha da profesyonel hale gelmeye başladığımız için öğrenciler dışında tam zamanlı çalışan veya freelance çalışan, işi bu olan kişilerle çalışmaya başladık. Yazının hepsini normalde web sitesine ben yüklüyorum. Çünkü içerisinde sakıncalı bir şey olmaması gerekiyor. Sakıncalı bir şey olduğu zaman da bunun hukuki tarafı benim. Bu sebepten ötürü ben okurken aynı zamanda içerikleri de düzeltiyorum. Çok fazla yabancı savunma terimin, askeri terimin geçtiği yazılar oluyor. Halkın veya okuyucu kitlemizin biraz daha rahat anlaması için sadeleştirme yapabiliyorum ama Artık Türkiye'de de savunma sanayine olan ilgi o kadar büyük ki belli başlı terimler zaten bu işi takip eden kitle tarafından kolaylıkla anlaşılıyor. Yani ayar arayıcı başlık diyoruz mesela. ilgisi olmayanın bilmeyeceği bir şey. Görüntüleyici kızı ötesi arayıcı başlık demek bu. Terimi geçtim ne olduğunu bile artık çoğu kişi biliyor. Bu da bizim avantajımız olan bir konu aslında. E şu anda aslında Twitter, LinkedIn ve Web sitemiz en fazla etkileşim aldığımız üç kanal. Tabii ki yani okuyucuların e, geri dönüşlerine bakıp, eleştirilerini okuyup ona göre tavır aldığımız çok zaman oldu, içerikleri değiştirdiğimiz zamanlar oldu. Ama genel itibariyle zaten hani bir dengeyi tutturduktan sonra e, okuyucu kitlesi de onu benimsedikten sonra bir problem olmadan içerikleri götürebiliyoruz. Şu anda erişim bazında konuşmak gerekirse e, bütün dünyanın bildiği e, savunma alanında bir yayın organı var, Defense News, ABD merkezli. Şu anda savunmasanayist.com Twitter'da, işte Defense Houston daha fazla takipçiye sahip. Erişim alanında da dünyada ondan sonra ikinci sırada geliyor. Web sitesi anlamında konuşuyor. Aylık neredeyse bu ay mesela 3 milyona vardı bizim tıklamasıyımız. Ve sadece savunma sanayi gibi lokal bir alanda, çok da önemli gelişmelerin olmadığı bir ayda bizim için 3 milyon iyi bir rakam. 7 milyona vardığımız zamanlar da oldu fuar zamanları. Hatta hosting şirketimiz arayıp, ya ya servere geçin ya da hosting artık kaldırmıyor tarzında sert uyarılarda bulunduğu zamanımız da oldu yani. Savunma Sanayi Siyeti'nin tam kurumsallaşması aslında geçtiğimiz yıl oldu. Çünkü bugüne kadar bir şahıs yırması yürütüyordu. Bu yılın başı itibariyle artık biz bir normal limited şirketi olduk. Bu olunca imkanlarımız çok daha fazla arttı. Biz Savunma Sanayi Siyeti olarak yani şu anda evet sadece Türk şirketlerine hitap ediyoruz ama... Türk şirketleri yurt dışına hitap edebiliyor. İhracat bizim için çok önemli bu sektör için. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar değerinde bir ihracat gerçekleştirildi. Böyle olunca çalıştığımız firmaların bazı ürünlerini İngilizce dilinde de hani paylaşmamız gerekiyordu. O yüzden Turkish Defense News adlı bir e, ikinci web sitesini kurduk. Sadece e, İngilizce dilinde yayın yaptığımız, bir de Twitter hesabını açtık. Orada da özellikle e, ihracat pazarına hitap eden Türk savunma sanayi şirketleri var. E, Roketsan gibi mesela çok ciddi bu sene ihracatını arttırmış bir şirketimiz. İşte bu e, SİA'ları mesela mühimmatlarını yap, yapan şirketimiz. E, özellikle onun ve birkaç şirketin içeriğini de o kanal aracılığıyla İngilizce olarak paylaşıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. E, biz bunu yaptıktan sonra istatistiklere baktığımız zaman bizim aslında Türk web sitemizin yani savunmasanayi.com'u daha fazla yabancı insanın ziyaret ettiğini gördük. Yani Türkçe web sitesi Yüzde yani %25 yurt dışından gelen trafik içerisinde bizim işte yurt dışındaki Türkleri çıkarttığımız zaman aslında önemli. Yani yıllık bazda baktığımız zaman oradan işte en az 10 milyon biz trafik alıyoruz. Bu da aslında hani yurt dışından Türk savunma sanayine yönelik ilgi ve bizim onlar için de bir kaynak olduğumuz gerçeğini yansıtıyor. Bu alanda yurt dışına da hitap ediyoruz diyebilirim. Demek ki bu teknolojinin getirdiği işte Translate'in web sitelerini çevirebilmesi özellikleri sayesinde insanlar çok da zorlanmadan içerikleri, istedikleri dilde okuyabiliyorlarmış. Onu öğrenmiş olduk ama yine de İngilizce içerikleri sürdürüyoruz. Benim şahsen aslında en çok sevdiğim platform Twitter. Çünkü Twitter'da... Ya bizim işimiz habercilik sonuç olarak. Twitter'da bu işi anlık olarak yapabiliyoruz. Bir şeyi ilk paylaştığınız zaman çok geniş kitlelere ulaşabiliyor. Yani ben çok takip ediyorum istatistikleri, web sitenin istatistiklerine sürekli bakıyorum. Twitter'in istatistiklerini ve e, paylaştığım bir tweetin, paylaştığımız bir tweetin 1 milyon görüntülenme aldığını görüyorum mesela. Dün de yaşandı bu olay. 1 milyon, yani Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğunu düşündüğümüz zaman, savunma sanayi ile ilgili kısmı çok, çok çok çok daha az olduğunu düşündüğümüz zaman, Sosyal medyayı da kullanan kişi sayısının hani 80 milyon olmadığını <gülüyor> düşündüğümüz zaman 1 milyon çok ciddi bir rakam ve açıkçası seviniyorum. Yani işte web sitesi tamam 3 milyon etkileşim oluyor ama sosyal medyayla birlikte o aylık erişim sizi 100 milyon üzerine çıkartıyor. Twitter'dan mesela e, biz Temmuz ayı içerisinde şu ana kadar 70 milyon bir erişim aldık. 70 milyon çok ciddi bir sayı. Tabii ki hani tek kişi değil, bir kişi birden fazla giriyor. Onların da şeyi var ama... 30-40 milyon kişiye erişmek bizim için çok ciddi bir imkan diyebilirim. Bu yani sadece firmaları mutlu etmiyor. Çünkü şimdi size de firmalar bir ücret veriyor. O bütçe kapsamında benim tanıtım yap diyor ve ayın sonunda diyor ki tam ne yaptın? Hani ben sana bir bütçe verdim bu bütçe karşılığında ne yaptın diyor. Siz de gösteriyorsunuz raporları. Onlar seviniyor, size çalışmaya devam ediyor ama siz de o istatistik yukarı doğru gittikçe seviniyor ve işinize olan hani heyecanı taze ediyorsunuz bir nebze olsun. O yüzden e, Twitter çok önemli. Instagram ve Facebook platformları savunma sanayi sektöründe çok tercih edilmiyor. İkinci en önemli mecra ise LinkedIn. Çünkü e, savunma sanayi firmalarında şöyle bir şey vardır, sürekli bir İK yarışı vardır. Firmalar kalifiye elemanı sürekli kendi bünyelerine almak isterler. Yurt içinde o tarz bir yarış olur. Şu anda e, Türk Savunmasayar'ın yetiştirdiği beyin gücünü yurtdışı firmaları da çok merak ediyor ve çekmek istiyor. Bu sebepten ötürü LinkedIn platformu, bir iş platformu olması hasebiyle e, şu ana kadar ki bence en önemli zamanlarından geçiyor diyebilirim. E, bütün e, İK personelleri sürekli LinkedIn başında mesai yapıyorlar. Onu görüyorum ve duyuyorum da. Her e, kar amacı giden bir kuruluşun bir yurtdışı hedefi vardır ama e, bizim sektörümüzde yurtdışı biraz sıkıntı olabiliyor çünkü e, yurt içinde çok fazla firma ile çalışıyoruz ve paylaştığımızdan çok paylaşmadığımız, paylaşmayı tercih etmediğimiz hassas bilgiler var. E, bu sebepten ötürü yurt dışı firmalarla çok yakınlaşmak e, gelir açısından çok iyi olabiliyor çünkü bin dolar bir bütçe verdiğini düşünün buradaki Türk firmalarıyla boy ölçüşemiyor. Orada riskli bir karar vermek zorundasınız. Ya e, Türk firmalarla çalışmaya devam edeceksiniz, ya yurt dışı firmalarına açılacaksınız ya da Türk Türk firmalarla devam edip yurtdışı firmaların Türkiye'ye karşı reklamlarını alacaksınız onlara bilgi vermeden biz daha çok bu olay üzerine yoğunlaşmış durumdayız Evet Türk firmalarımızı Türkiye'de tanıtıyoruz Türk firmalarını yurt dışında tanıtıyoruz yurt dışındaki firmaların da Türkiye'deki iletişim partneri olmaya başladık bu itibariyle ama burada dediğim gibi herhangi bir bilgi vermiyoruz hazır gelen içerikleri yayınlıyoruz şu anda sosyal medya aracılığıyla aslında yayın yapan bir haber kuruluşu gibiyiz ama bunu bizim bir PR ajansına dönüştürme hedefim de benim var. Çünkü e, savunma sanayinde firmaların hepsi bir basın bültenine ihtiyaç duyuyor. Ve bunların hepsinde genelde PR ajanslarına yazdırıyorlar. Şimdi, savunma sanayinin dili çok farklı olduğu için e, PR ajansları e, biraz argo tabirle basın bültenlerini saçmalıyorlar. Onlar saçmalayınca basın da girdiği için Türk basını saçmalamış oluyor. Bu iletişim kazalarının önüne geçmek için aslında teknik bilgiyi de hani vakıf olduğumuz için bir PR ajansı kurma hedefim var. Şu anda da aslında hani bununla ilgili ilk işi almak üzereyiz diyebilirim. Şimdi bizim bir, daha doğrusu benim bir sahada olduğum gün var. Yani Ankara'dayken veya İstanbul'dayken firmalara veya kurumlara gittiğim gün var. Bir de işimin başında oldum. Ofiste veya evde olduğum gün var. Evde veya ofiste olduğum günde 8 saat, 24 saat, 8 saat uykuda geçiyor, geriye kalan 16 saat bilgisayarda geçiyor. Vücut kitle indeksime de o biraz etki gösteriyor bu sebepten ötürü, ne kadar diyet yaparsak yapalım. E, sürekli haber takip yapıyorum. Yani yerli ve yabancı olmak üzere çünkü yurt dışında olan bazı gelişmeler de özellikle şu anda e, Türkiye'yi yakından etkiliyor. Silah alımları olsun, işte şu anda devam eden işte Ukrayna'da bir savaş var, o olsun, onların da haberlerine yer vermek zorundayız. Bu sebepten ötürü sürekli haber takibi yapıyoruz veya işte ekip arkadaşlarını koordine ediyoruz. Onlarla tartışıyoruz. Bazı haberleri girip girmeme konusunda gireceksek nasıl gireceğiz onu tartışıyoruz. Sağda olduğum günler ise genelde firma ziyaretlerinde, firma toplantılarında, işlerde, röportajlarda veya kurum ziyaretlerinde gidiyor. günüm önemli bir saati. Genelde herkes uzaktan çalışıyor. Ben aslında Alanya'da yaşıyorum. Pandemiden sonra özellikle tamamen Alanya'ya taşındım. Hatta bu sıralar tekrar Ankara'ya geleceğim. O yüzden şu anda herkes uzaktan çalışıyor. Ama pandeminde çok bir etkisi kalmadığı için artık tekrar ofis kültürüne dönebileceğimizi düşünüyorum. Yine esnek çalışarak. Herkesin aslında kendi işte bilgisayarı var. Ancak bir de ekibin yani daha doğrusu savunma sanayi ST'nin ekipmanları var. İşte fotoğraf makinelerimiz olsun, mikrofonlarımız olsun, kablolu kablosuz mikrofonlar vesaire vesaire. Birçok ekipman var. E, kullandığımız önemli programlar var. Şimdi fuarlara gidiyoruz, tatbikatlara gidiyoruz ve bir e, fotoğraf çekiyoruz. O fotoğrafı paylaştığımız an, olduğu gibi paylaşırsak, 5 dakika sonra bütün Twitter alemindeki savunma hesapları o fotoğrafı paylaşıyor ve hiçbiri de kaynak olarak bizi göstermiyor. E, bu sebepten ötürü logo basıyoruz çoğunlukla. Işte filigran koyuyoruz ve burada e, Photoshop programını kullanıyoruz. Bazen fotoğrafın belli bir kısmının gözükmesi lazım. Belli bir kısmının gözükmemesi lazım. Örneğin bir füze platformunun fotoğrafını çektik, üretim bandında çektik veya füzede kullanılan bir ekipmanın üzerinde kaçıncı ekipman olduğu yazıyor. Örneğin Atmaca füzesinin 33. turbojet füze motoru. O sayıyı oradan kaldırmamız lazım. Çünkü biz onu paylaştığımız o an o bütün dünya için artık bir açık kaynak isparat olacak. Bu gibi durumlarda Photoshop'u kullanıyoruz. Eskiden Craig'li kullanıyorduk artık hizmet alarak orijinalini kullanıyoruz. Video içinde genelde daha önce Filmora kullandık ancak çok verim alamadığımız için yine Adobe Premiere Pro kullanıyoruz. Onu da ilk etapta kullandık. Şu anda orijinalini kullanıyoruz. telif konusunda çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Çünkü savunma sanayi alanında gerçekten çok egoistik olmasın ama haber anlamında iddialıyız. Ve çoğu şeyde... İlk biz girmeye çalışıyoruz ve aldığımız geri dönüşler de bu yönde. Yani savunma sanayinde açıklanabilir veya açıklanması tercih edilen çoğu gelişme ilk kez insanlar çoğunlukla savunma sanayi ST'de görüyor. Ee, ana akım medya veya bizim gibi savunma sanayi hesapları da bu bilgileri alıyorlar, kendi içeriklerinde kullanıyorlar. Ama hem Türkiye'de hem de uluslararası mecrada çok kaynak gösterme adabı yok. Bizim sektörde bu daha da sıkıntılı bir şey. Yani sizin işte web sitenizden bir bilgiyi alıp, başka bir şekilde insanlara sunup sunup kaynak göstermemeyi insanlar daha zor olmasına rağmen daha çok tercih ediyorlar. Bu konuda e, ciddi bir sıkıntı çekiyorum. Hatta yani özellikle geçtiğimiz yıl ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bütün haber kuruluşlarının işte bizim haberimizi alan ve kaynak göstermeyen Ankara temsilcilerini arayıp veya işte üst düzey editörlerini arayıp ya haber almışsınız bizden kaynak göstermemişsiniz. Gösterir misiniz vesaire tarzında çok konuşma yaptığımızı Biliyorum. Aslında bu faydalı da oldu. Yani artık minimize ettik. Epey haberlerimizi alan haber dipnotta hemen savunma sanayi ibaresini e, görüyorum. Bundan da mutlu oluyorum. E, aslında işte olması gereken de bunlar ama maalesef çok e, yapılmıyor bizim ülkemizde. Bu alanda çalıştığımız çok firma var ama sosyal medyadan anlayan bir kesim var savunma sanayi firmaları arasında. Bir de anlamayan bir kesim var. Anlayan kesimde çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Çok geniş kitlilere ulaşabiliyorsunuz. Genel müdür düzeyinde size tebrik mesajları gelebiliyor ve şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu, bu firmaların hepsi ihracat yapmak istiyor. Düşünün Bangladeş'teki veya başka bir ülkedeki üst düzey askeri personel sizin haberinizi ilgili savunma sanayi firmasına atıyor ve şunu diyor. Bakın biz burada böyle bir haber gördük ve bu sistemle ilgileniyoruz. Bununla ilgili görüşme planlayabilir miyiz diyor ve bu şekilde yani bizim attığımız haberle... Görüşmeye başlayıp ve sonunda milyonlarca dolarlık ihracata dönüşmüş vakalar var diyeyim ve bu da direkt hani firmadan kendi aldığım dönüşler oldu. İletişim, daha doğrusu sosyal medya konusunu bilmeyen firmalarda da biz ne kadar çok konuşursak konuşalım ya içerik serbestliğini yakalayamıyoruz. Yani aman bunu girmeyelim, aman şunu girmeyelim olayı oluyor. Aslında açık kaynak çoğu bilindiği için ortaya bir şey çıkartamayabiliyoruz veya çok güzel şeyler çıkartabiliyoruz ama bu işi... ...değersiz gördükleri için teklif ettiği bütçeler komik geliyor ve biz çalışmayı tercih etmiyoruz. Savunma Sanayi'nin teorik kısmı var, haber yazdığınız kısmı ama bir de... ...renkli bir tarafları var. O da bu haberlerin olduğu alanlar. İlk katıldığım fuar bir Airshow'du. Ne kadar büyük bir sektör olduğunu aslında ilk oradan anladım ki nispeten küçük bir etkinlik olmasına rağmen. Bir tarafta işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava araçları uçuş yapıyor. Diğer tarafta Türk Savunma Sanayi firmasından bir tanesi gidip orada füze platformunu sergiliyor ve... Sizin 3-4 yıldır üzerine haber yaptığınız platformu sizi ilk kez orada canlı olarak, kanlı olarak görüyorsunuz. O beni bir büyülemişti aslında. Ama ondan sonra bunun sadece bir başlangıç olduğunu gördüm. IDEF gibi, Sağ Expo gibi çok ciddi fuarlara katıldım. İDEF bu alanda zaten İstanbul'da gerçekleştirilen bir fuar ve bölgenin en büyük savunma sanayi fuarlarından bir tanesi. Sizin tekrar söyleyeyim 4-5 yıldır üzerine konuştuğunuz bütün kelimelerin odağı olan firmalar karşınızda kanlı ve canlı olarak duruyordu. Ve ilk fuarda sadece dondum kaldım diyebilirim yani sadece etrafı e, gözlemleyebildim. Hiç kimseyle tanışamadım. E, ama ondan sonraki fuarlarda e, network denilen o e, iletişim anı oldukça genişlettim. E, fuarlar tabii halka açık olan kısımlar bir de... Bu işin istihbari değeri olan kısımları var. Yani öyle bir sektör ki, işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarata karşı koyma eğitimi verdiği bir sektör çalışanlarına savunma sanayi sektörü. Siz bir kamu çalışanı değilsiniz, basın mensubusunuz. Bu firmaların üretim hatlarına girebiliyorsunuz. Genel müdürleriyle, teknik personeliyle görüşme yapabiliyorsunuz ve onların güvenine sadık kalmak zorundasınız ki bu görüşme ilk görüşmede kesilmesin. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü olsun bugüne kadar o güvene hep sadık kalmaya çalıştım açıklanmaması gereken bir bilgiyi açıklamaya Özen gösterdim. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde götürebiliriz ama dedim bir yani çok bıçak ucu denilen bir nokta yanlış bir kelime söylerseniz veya söylememeniz gereken bir bilgiyi yanlışlıkla da olsa da açıklarsanız elinizdeki Network bir anda kayıp gidebilir çünkü evet hani heyecanlı bir alan renkli bir alan ama çok da ciddi bir alan. Yurt etkinlikler bu şekilde ama bu işimde yurt dışı tarafı var. Orada dünya daha da renkli oluyor. Çünkü bu sefer küresel pazara giriş yapmış e, oluyorsunuz. E, Türk firmaları yabancılara kendisini göstermek zorunda kalıyor. Yabancı firmalar yabancı firmalara kendilerini göstermek zorunda oluyor. E, benim de aslında ilk yabancı fuarım büyük ihtimal bu yıl e, olacak. Eylül ayında Polonya'da gerçekleştirilecek bir fuara, MSPO fuarına katılacağım. Polonya olması şu şekilde önemli çünkü hemen komşusunda şu anda bir savaş var. Polonya Ukrayna'ya giden askeri yardımların toplandığı bir kabul toplama merkezi görevi görüyor ve çok ciddi bir şekilde bu savaşların ötürü risk algısı artmış bir ülke. Bütün dünya ülkeleri savunma sanayinde ürünü olan ülkeler Polonya'ya bir şey satma derdinde. O yüzden çok ciddi, yoğunluklu bir fuar beni bekliyor diyebilirim. Dijitalde en önemli şey aslında ilgi alanınızı, hobinizi işinize çevirmek. Yani hiç ilginizin olmadığı bir alanda ben bir YouTube kanalı kurayım, orada da o sektörde de iş yapayım, bu sektörde de iş yapayım dediğiniz zaman çoğu zaman başarısız olacaktırsınız. O yüzden kendi ilgi alanınızı işe çevirmek her zaman size daha katkı sunar. Başarısız olursanız bile en son dersiniz ki olsun hobimi devam ettirdim tarzında kendinizi teselli edecek ve gerçekten de size katkı sunacak. Başarısız olsanız dahi bir avantaj elde edersiniz. O yüzden her zaman kendi ilgi alanınızda, kendi çizginizi bozmadan, o sektörün de dinamiklerini aykırı bir şekilde hareket etmeden, aslında bir işte kanat oyuncusu olarak, takım arkadaşı olarak işinizi ilerletmeniz her zaman size ve işinize katkı sağlayacaktır diyebilirim.